sizlerle birlikte yok eee bu deneyeceğiz. Başlayalım isterseniz kapura bol abone olma unutmayın. Like atmayı unutmayın benim de. Başlayalım. Eee var. Şunu giyiniz. Ay bunun kıyafet. Şunu giyiniz. Ondan şuna basınız. Şuna giriyorsunuz, şu botol var ya, bu botol. Onu giriyorsunuz, oradan arabalarıyorsunuz, oradan bir siklete. Şuna basıyorsunuz. Siklete değil o, siklete. Böyle bir şey oluyor. Böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Aaaa, oha, ne yapıyorsun ya? Allah Allah Alkıza ne oldu? Ee, şimdi elgimiz geçtik Şimdi başka bir elgimiz geçelim Let's go Ay bu ay bu alayım ben Bir alayım hatta ya beş olsun Bunu biliyor musunuz da belki? göstereyim isterseniz zınır zınır zınır zınır bu evi gidiyonuz bu evi alıyonuz sonra bu evi geliyonuz gelirdin gelirdin isterseniz şimdi oturuyoruz böyle çevreye giriyonuz oradan böyle yapıyonuz böyle böyle bir şey oluyor Değil eve geçtim şuan ben buradan yine eve geçdim şey en en bu buta, en bu eve derseniz bu dedik en bu hafta eve geldim ama şimdi çıkardım yapıyorum o kolu en yani, ay arkadaşlar yanlış çıkıyor bu a en çıktı öyle dedi Bilmiyordum öyle yapacağımı. O zaman başka bir şey ditalayım. Ama başka şey nerede bilmiyorum. Aldığımız de şu koyalım. Düşürttüğüm deste miymiş ya? Şu an gidip düşürsün acaba. Şuradan hasın. Ay çok güzel. Bu ne? Bunu düşür. Bu anne dışarıda var mı? O dışarıda takım. Takım yok mu ya? Takım yok mu takım? Takım. Ben takım. Öfimle. Gıtıcam ya. bu iş olmaz. Encik adamıyım ben ya. Ben encik mı oğlum ya. An son ee, alsın mı? Şunlardan bakayım. Şunlardan bakayım bu aya. Aa, teze çocuk şey var. Hiçbir çocuk şey var ya. Aksın olsun acaba ya. Süveter <gülüyor> hiç şey yok ama ya. İşte de işte, işte, işte, şey yok oğlum. Onun bu ne ya? Al Bak bu ne Yok ama bu ol. Aa bunun da çok güzel düşler varmış ha. Öf. Oy. Ah. Gel haha bak şimdi. Biraz. O böyle olmaz. bakın. Ben bunu söyle şükür. Şikaev mi? Şikaev şika. Oo! Ya abee! Atak olmuştu anne ya. Et onu gene. ya? <gülüyor> Arkadaşlar nasıl alıcağım ya? Azıca takım olmak istiyorum ben. Takım var da alıncağım. Takım olmuştum azıcağım. Yavaş. Yavaş. Burada o zaman. Burada da. Açı açı bitmez. Açı açı bitmez. şok. olur. Şıkıcı olur. Şıkıcı. Şıkıcı. olur. Şıkıcı olur. Onu da yaşayalım. Şıkıcı. Şıkıcı. Şıkıcı. Arkadaşlar. Ancak ya. Unuttum. Valla ya. Hmm. Olur. Ee, ama, aksan alsın oğlum Bilmiyorum ne aksan alacağım mı Biliyorum ama Bulamadım işte Tıkma istiyom ben Bulundu Buldu bunu Aslında tıkımı nasıl yaptım ben Takımı Nasıl yaptım Placerit, neyse <gülüyor> Baba! Oğlum nerede bu ya? Sinirli mi? Töpü var ya? Allah Allah Vallahi acım değil bu burada Kamu sırrı değil zaten yok işte Ne yapmak istiyorum ben ya? Şöyle. Aslanhomme suna oluyor? Getikaride mi? Kayıde mi bağlar? var mı? Kayıda var mı takım? at included bu takım. Şimdi var mı ya? odies ben lan karana gel ya. Çek. Dan çek bu da. Dan çekten bu bu. Dan çek bu da. Biliyor musun? Buna ne? Buna ne? Boşum. Buna ne oğlum bakacağım. Bakacağım buna ne? Bakacağım. Böyle böyle böyle böyle ne? Oh. Oğlum çıktı açıkten ağlayacağım ya. ya. Bu ne ya? Tıkım nerede o ya? Ya. Papa bulayım baba ben, baba. E şimdi de nama. E şimdi mi? Taş kedimle oynamayacağım. Bir de saçımı boyayacağım ben. Saç boyayacağım. Arkadaşlar. Okay, eee Ne diyor bu? Bu nerede kapuz kapuz düşütü var ya. Kapuz düşütü olamazdı bana ya. Hı. Aa. Oo, bunlar asli ya. Arkadaşlar gözümden yaş geliyor oğlum ya Gözümden akıyom akıyom Gözüm akıyom Aygın oluyor Mantamay Ama o sabah Ben istemiyorum <gülüyor> Arkadaşlar ben devamlı bir kafayı düşünmem <gülüyor> Arkadaşlar ben de kafem üstünde, kardeşlerim, o bunu, ben yine abim. Sen baba kızma. Hmm. Oh ne tabu ya? Abi nerede bu ya? Nerede bu da açıklendi ya? Oğlum nerede bu ya? Çıklayacağım şimdi var ya. Prrr. Altı var Altı olsun. Yusun altı bu olsun. Yusun altı bu olsun. Yusun. Yusun yusun yusun. Yes. Yes. Yes. Yes. Ne bankaya gidiyoruz. Banka burada. Alkı soy bak soruyordu. soy Adam tam odada kaçmışlar. Kaçtı abla yağlı. Şuradan kaçmışlar. Korkun lan korkun Bu da mı? Beş bu da. Beş bu da gelmiş. Bu taraf çıktılar. Baksa Neredeler bu Pane boşu Gözü çöpçük bu boşu Boşu Bankacı boşu Çık Gözü da Bir tane o zaman boşat. Ut... Boşlar. O zaman bu bu tarafa mi? Evet, etsin. <gülüyor> ano, Ben size helli gösterecektim ya. Neyse ya göstermeyim ya Arkadaşlar Canlıya çıkabilirim ya Yani beklemeyeceğiz diye ağlamayın Belki çekerim şimdi Birazdan Matalım ne yapıyorum benim Tıkamam hem de Böyle bedeli Oturma alayım ben ya Oturma alacağım Oturma da geleceğim olmuş, Burada ben mı çıkıyorum. model, kımı kımı, kımı kımı, kımı, kımıda, biraz kımı, bir 5, -5 yapın, ne ne ne ne ne ne ne 5 ne ne ne ne ne En ne En ne ne ne ne Bu, tiker, bu tikerliğin yavaşlarına bak. Bu tikerliğin hızına bak. Çalışamadım. Bu kaldı. Işte bunu da bir çıkacaksın ya. Ben böyle çıkacaksın. Ama böyle çıkacaksın işte. Sıkladı bir <gülüyor> Budududududu Baba, amma da be, budududu ambe la At, atmadım. At, ah, ha, atmadım. Basketbol, basketbol. Orasında oynuyor muyum ya top? Top atamıyorum. At atamıyorum ya. Hop be. Çıkıp. Hop be. Çıkıp. Oh. Hop be. Çıkıp. Hayır. Olmuyor. Olsun. Uzaktan mı atacağım? Bekle. Şöyle zıplak. Bence olur ya Şimdi bence olur Ben şimdi Şimdi be Biraz şimdi. şimdi Şimdi Şimdi Şimdi O zaman Şimdi olur Şimdi Aya. Şimdi. Bana ben hemen ben hemen getireyim bete. Ben benimini alayım be. Benimini alayım be. Hadi hemen al. Sonra şurada bas. Hadi şu telefonu al şunu ben de bir al şu de at. Atay şimdi. Şimdi. Bekle. Bekle. Şimdi atanın. Şimdi. Ben de yedim. Şine ya. şimdi Gidi. Şimdi geliyor. Hep gel şimdi. Niye de şeyde ona <gülüyor> çıkıp çıkıp. Hayır. İyi kaydı kaldı mı? Koydu kaldı. Evet ben kaydı kaldı tekloldüm. Ne? İyi be be. Baba baba pat pat baba Baba. Baba. İşte. İşte. Şurada basın. Aa, kere bu kobaya basıp şurada, şurada bas. Aşktı, bas. bir de bas. Aç aldım. Sana şey koyun başı. Çek çek. Öt padişahlı. Nam nam nam nam nam. 30 yapma. 30 mani yaptım. 30 çarpı kaç? 30 30 çarpı çarpı 30 çarpı 30 Otuz. 30 çarpı 30 çarpı çarpı çarpı çarpı çarpı Otuz, bir kaç? Otuz. Otuz bir çarpı 30 çarpı 30 çarpı 30 arkadaşlar yoldan son gelmedik ya <gülüyor> <gülüyor> be iki o, on on yaptın ya 32 32 çarpı 32 kaç? 33 Yani 33 30 33 çarpı 33 Ne çarpı 33. 33 kaç ne? Beş 30, otuz. Otuz. otuz otuz çarpı dört 30, Otuz çarpı otuz Kaçtı Üç Tarpı. Otuz çarpı otuz Otuz, otuz. çarpı Üç Tarpı. Kaçtı Otuz metle Böyle bu Bu olsun. Arkadaşlar buluşalım. Bir daha geliriz metle. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Boyadan sonra bir dakika arkadaşlar. 2 dakika yapıyorum bir dakika Yaptım arkadaşlar. Kanımsı bu bu. Evetle arkadaşlar sonunda göstereceğim. Eşek çekeyim ben mi terebi? Çektim arkadaşlar, öldüm. Baba! Ne öldüm ben? Arkadaşlar, kanınızı beğenmeyi unutmayın. Kendisi çok yok. İyi bakın. Geçeyiz. Otototototot! Ot, ot, ot.